Bir dere kenarına gittiğinizde hangi mevsimde olursanız olun suyun serinliğini hissedersiniz. Hatta gittiğiniz yerde bir şelale varsa yaz sıcağında üşüdüğünüzü bile hissedebilirsiniz. Çünkü su buharlaşırken ortamı serinletmektedir. Su küçük zerrecikler halinde püskürtüldüğünde buharlaşma hızı artar. Böylece serinlik etkisi de artmış olur. Sis misdiklimlendirmenin patentli ürünü SW ile bu serinliği sağlamak artık çok kolay. Paketten çıkan su püskürtme aparatı ve borular kolayca birleştirilir. Su deposu olarak ister bir pet şişe, ister damacana, isterseniz herhangi bir kabı kullanabilirsiniz. Kapta su bittiğinde cihaz otomatik olarak duracaktır. Püskürtme makinesini yerde bırakabilir, duvara asabilir ya da vantilatör ayağına monte edebilirsiniz. Püskürtme aparatı her tip vantilatöre uygundur. Her çeşit ayaklı ya da duvar tipi vantilatörde kullanabilirsiniz. Su kabına isterseniz buz koyup serinlik etkisini arttırabilir, isterseniz dezenfektan koyup ortamı sterilize edebilir, isterseniz oda parfümü ekleyip etrafınızın mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz. Cihaz taşınabilir olduğundan istediğiniz gibi yerini değiştirebilirsiniz. Elektrik ve su sarfiyatı çok düşüktür. SW standart modeli ve SWS sessiz versiyonu ile www.sismist.com.tr adresinden ürünü satın alabilirsiniz.